Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız, zaman haber bülteniyle karşınızdayız. Beleğiniz Ömer Tarkımaz'a tarikhaber.com ana haber bülteni başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün öne çıkan gelişmeleri sizler için paylaşacağız benim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıcak olursak, Twitch Tarik Haber TV, Sosyal Cep Tarik Haber, Pinterest Tarik Haber, Oktarik Haber, TikTok Tarik Haber TV, Facebook Tarik Haber, LinkedIn Tarik Haber, Yay Tarik Haber, Tumblr, Tarih Haber, Instagram, Tarih Haber, Twitter, Tarih Haber, Reddit Ground, TypeWid, red, 1008, YouTube, Tarih Haber TV, VKM, Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayınlayabiliriz. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanışacak olursak. Bigolive'da yayındayız efendim. Bigolive kanalımız. Tarih Haber bir bizlere ulaşabilirsiniz ve aynı zamanda Twitter'da şu anda da e, sohbet odasında canlı yayındayız. Sohbet odalarından da odasından da bizi takip edebilirsiniz diyoruz. Anahaber mülkenimiz başlıyor. Değerli izleyenler. Dolar 19.42 ile günü düşüşle kapattı. Euro 21.43 ile günü yükselişli. Altın 1.239 ile düşüşle ve İstanbul Borsası günü. 4.783 dökülü düşüşle kapattılar. <gülüyor> Mp'den ses getirecek anket çıkışı geldi. Türkiye'de firmaların tamamı dedi. Seçime sayıda günler kalan siyaset gündemindeki hareketlik sürüyor. Katıldığı yayın araştırmalarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adam, yapılan siyasi anketlere ilgili dikkat çekin ifadeler kullandı. Adam, Türkiye'deki firmaların tamamı için söylüyorum MHP'nin özür dilemek, kendi faaliyetleriyle de yüzleşmek mecburiyetindeler. 2018 yılı itibariyle MHP'yle ilgili tamamı yanılmıştır. MHP'den ses getirecek anket çıkışı. Türkiye'de firmaların tamamı 26 Nisan 2023-1927 son güncelleme 26 Nisan 2023-1930 Seçime sayılı günler kala siyaset gündemindeki hareketlilik sürüyor. Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan yapılan siyasi anketlerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Adan Türkiye'deki firmaların tamamı için söylüyorum MHP'den özür dilemek, kendi faaliyetleriyle de yüzleşmek mecburiyetindeler. 2018 yılı itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili tamamı yanılmıştır, dedi. Takip et. Seçime sayılı günler kala siyasilerin açıklamaları yakından takip edilmeye devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. 2018 yılı itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili tamamı yanıldı, diyen adan, siyasi anketlerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Celal Adan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Türkiye'nin belli yerlerinde mitinglerimizi yaptık. Bu süreçte deprem olayı ortaya çıkınca mitinglerimizi durdurduk. Milliyetçi Hareket Partisi uzun süredir milletimizle kucaklaşmayı başlatmış olan bir hareket. Anketler konusunda bir duyarlılığı sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye'deki firmaların tamamı için söylüyorum, MHP'den özür dilemek, kendi faaliyetleriyle de yüzleşmek mecburiyetindeler. 2018 yılı itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili tamamı yanılmıştır. Devleti yok etme konusunda bir irade söz konusu. 15 Temmuz günü önemli bir yetkili beni aradı. Bir kalkışmanın olduğunu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey'in bir açıklama yapmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Sayın Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ndeydi. Beklentiyi söyleyince açıklamayı çoktan yaptığını ifade etmişlerdi. 15 Temmuz kalkışmasında bir Türk milliyetçisi olan Devlet Bey, ben devletin yanındayım diyorduk. O gün dik durmayanlar var, dik duranlar var. Daima devlete yönelmiş hareketlere karşı referansı Türk Milliyetçiliği olan Milliyetçi Hareket Partisi her zaman kendisine düşen sorumluluğunu yerine getirmiştir. Bugün Türkiye'de devleti yok etme konusunda bir irade söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü PKK'yı silahlandırıyor. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre devleti yönetecek olan devlet başkanını seçeceğiz. Bir de milletvekillerini seçeceğiz. Türkiye'de bir hastalık var. Türkiye'de şu anda tabloya sağlıklı baktığımızda yaşadığımız süreç var. 5 yıldır parlamentoyu yönetenlerden birisi. Orada şahitliklerim var. Türkiye'de PKK terör örgütü silahlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri silahlandırıyor. Türk askerine, devletine yönelik bir eylemle karşı karşıyayız. 5 yıl içerisinde kahve tuzaklarla birilerini kaçırıp rehin aldılar. Karada ellerini, yüzlerini bağlayarak kurşun sıkarak 13 vatandaşımızı şehit ettiler. Bu silahlı örgütün parlamentodaki temsilcisi HDP'dir. Eş başkanı, biz sırtımızı PYD'ye dayıyoruz diyor. Milletimizin beraberliğine, kardeşliğine kurşun sıkan bir olayla karşı karşıyız. Bunların desteğiyle devlet başkanı seçilmemelidir. HDP kapatılmalıdır. Uzun yıllar Adalet Komisyonu üyeli yaptım. Orada HDP'liler de vardır. Belediye başkanı iş makineleriyle hendek kazıyor. Devletin, İller Bankası'nın verdiği paraları PKK'lılara gönderiyor, bunlar tespitli. O silahların konulduğu yerlerde çok demokrasi ifadelerini dinledik. Nihai sonda Libya'ya giderken bize karşı çıktılar. Bizi vurmak isteyenlere Suriye'de tavır koyduğumuzda burayı işgal ediyorsunuz dediler. Eğer Afrin'e gitmeseydik bugün seçimleri yapamazdık biz. İstiklal marşını söylemeyen bir siyasi parti cumhurbaşkanını seçmemeli. HDP kapatılmalıdır. Türk askerini vuran bir PKK var. Karşımızda bir silahlı yapı var. Bu silahlı yapının meşru mücadele verdiğini anlatıyorlar. Semra Güzel diye bir milletvekili yakalandı. Üç askerimizi şehit eden bir PKK'lı ile çıkan fotoğrafları. Sonra o PKK ile bir yaşanmışlık var. Bu doktor PKK yaralılarını tedavi etmiş, kamplarında bulunmuş kişi. Savcılık tahkikat yürüttü. Mecliste geldi. Demokrasi adına bunu savundular. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakanlık duyurdu. Kip. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar geldi. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Kılıçdaroğlu bir gazetecinin sizi bu süreçte en çok üzen olay nedir sorusuna yanıt ver. Kılıçdaroğlu iktidarda olan bir partinin topluma olan mesajlarının daha sıcak, daha kucaklayıcı olmasını isterdiğini tamamen kutuplaştıran bir anlayışın egemen olması beni en çok üzen olay ifadelerini kullanır. Son dakika Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar. 26 Nisan 2023-2035 son güncelleme 26 Nisan 2023-2050'dir. Son dakika haberi. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Kılıçdaroğlu bir gazetecinin sizi bu süreçte en çok üzen olay nedir sorusuna yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, iktidarda olan bir partinin toplumu olan mesajlarının daha sıcak, daha kucaklayıcı olmasını isterdim. Tamamen kutuplaştıran bir anlayışın egemen olması beni en çok üzen olay ifadelerini kullandı. Takip et. Son dakika CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında soruları yanıtlıyor. Kılıçdaroğlu açıklamalarından öne çıkanlar şöyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlanması, kendisinin rahatsızlığını duyduğum andan itibaren tipler geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Doktorlar yapılması gerekeni yapıyorlardır, onların dediklerini yapmak lazım. Doğrusunu isterseniz iktidarda olan bir partinin topluma olan mesajlarının daha sıcak, daha kucaklayıcı olmasını isterdim. Ayrıştırıcı bir dil kullanması, toplumda medyada ayrışmaları görüyorsunuz. Amacımız ülkeye hizmetse birlikte yarışmalıyız. Tamamen kutuplaştıran bir anlayışın egemen olması beni en çok üzen olan. Halkın hakemliğinden korktular. Başka türlü yansıttılar topluma bu da ayrışmayı kutuplaşmayı gündeme getirdi. Ne yaparsa haklıdır diye yanlışlar da alkışlandı. Ekonominin bu hale gelmesi de o yanlışlar nedeniyle oldu. Bir politikacının eleştiriye ihtiyacı var eksiklerini giderebilir. Siyasi liderlerin kavga etmemesi lazım. Bu yanlışları devletin kadrolarına da yansıttılar. Vali devletin değil hükümetin valisi. En son KKTC'ye atanan Büyükelçi Açık Açık iktidar Partisi'nin propagandasını yapıyor. Halbuki tabi olduğu kanun, devlet memurları kanunudur. Vali de devlet adına görev yapar. Beni temelde üzen nokta iktidardaki siyasi partinin devletleşmiş olmasıdır. Siyasi partiler geçicidir halktan aldığı yetkiyle devleti yönetirler. Oysa devlet bakidir. Devletin temel kolonlarını sarsarak bazılarını yıkan yargı gibi bir anlayış çıktı ortaya. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sosyal medyada Akşener'e hakaret etmişti. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler... Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyanın duyurdu, Ankara-Sivas hızlı tren hattı bir ay boyunca ücretsiz olacak diyor. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada ankara kırıkkale yozgat sivas hızlı tren hattının Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olduğunu duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu, Ankara-Sivas hızlı tren hattı bir ay boyunca ücretsiz olacak 26 Nisan 2023 15.37 son güncelleme 26 Nisan 2023 18.32 Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas hızlı tren hattının Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olduğunu duyurdu. Takip et. Son dakika haberi, merakla beklenen Ankara-Sivas arası hızlı tren seferleri bugün başladı. Açılış, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seferlerin başlamasının ardından vatandaşlara müjdeyi duyurdu. Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ankara, Kırıkkare, Yozgat, Sivas hızlı tren hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun ifadelerini kullandı. 43 ilin geçiş güzergahı hızlı trenle buluştu. Karayolu ulaşımında Türkiye'nin en önemli güzergahlarından biri olan 43'in geçiş noktası Kırıkkale'de Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın açılışı gerçekleştirildi. Başkent Ankara'dan hareket eden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni Kırıkkale Garı'na ulaştı. Gar önündeki alanı dolduran binlerce vatandaş treni Türk bayrakları ile karşıladı. Kırıkkale'de toplu açılış törenleri rahatsızlığı nedeniyle programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı. Kırıkkale Garı'nda düzenlenen törende konuşan Oktay, Erdoğan'ın rahatsızlığına değinerek, Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkeyi, bu milleti o kadar çok seviyor ki gece uyku bilmez, gündüz yorulmak bilmez. Çünkü aşk ile çalışıyor, şevk ile çalışıyor, sevda ile çalışıyor. Sadece bugün biraz istirahat etmesi gerekti, ifadelerini kullandı. Sadece küçük bir ara vermesi gerekti. Oktay, yarın daha hızlı, daha dinamik, daha coşkulu çalışabilmek için, bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalışabilmek için sadece küçük bir ara vermesi gerekti. Tayyip Erdoğan burada olsun ya da olmasın, onun sizlerle arasında gönülden gönüle kurduğu bir köprü var, kalpten kalbe giden gizli bir yol var. Rabbim kalplerimizi birbirimize daha da ısındırsın. Muhabbetimizi, dayanışmamamızı daim eylesin diyorum. Biz sizi Allah için seviyoruz. Biz sizi Yaradan'ın hakkı için seviyoruz. Biz bu anlayışla ülkemiz ve milletimiz için naf değil, icraat üretiyoruz. Yeni hizmetlerle sizlere olan aşkımızı ispat ediyoruz, dedi. Yeni bir altın halka ekliyoruz. Oktay, Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Türkiye'ye ve 85 milyonun her bir ferdine hayırlı olmasını dilediğini ifade ederek şunları söyledi. Bugün hem Kırıkkale'ye çok büyük değer katacak, hem de Türkiye'yi bu alanda farklı bir lige taşıyacak bir ulaşım projesini hizmete açıyoruz. Her aşaması titizlikte yürütülmüş zorlu bir sürecin meyvesi olan hızlı tren hattımız, inşallah ülkemizin iktihar vesilelerinden de biri olacaktır. Türkiye'yi hızlı trenin konforuyla 2009 yılında ilk defa tanıştırmıştık. Ankara-Eskişehir hattı ile ülkemiz, dünyanın 8. Avrupa'nın da 6. Yüksek Hızlı Demiryolu işletmecisi olmuştu. 2011 yılında Ankara-Konya, 2014 yılında Eskişehir-İstanbul, Konya-İstanbul, 2022 yılı başında da Konya-Karaman hızlı tren hatlarına hizmeti açarak bu atılımlarımızı devam ettirdik. Şimdiye kadar yüksek hızlı trenin rahatlığını tecrübe eden yolcu sayımız 73 milyon ulaştı. Bugün bu hizmet zincirine 405 kilometre uzunluğunda yeni bir altın halka ekliyoruz. Ankara Sivas hattının da ilave edilmesiyle Ankara merkezli yüksek hızlı demiryolu ağımızın en kritik aşamalarından birini daha tamamlıyoruz. Ankara Sivas hattımız Edirne'den Kars'a uzanan Doğu Batı hızlı demiryolu koridorunda önemli bir parçası olacaktır. Bu hattın devreye girmesiyle toplam demiryolu uzunluğunu 13.896 kilometre hızlı tren hat uzunluğu ise 2.228 kilometreye çıkarıyoruz. Ali Hazır'da toplam 3.593 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattında yapım çalışmaları devam ediyor. Akar yakıttan tasarruf ettirerek vatandaşın bütçesini koruyor. Kırık Kırıkkale'nin Türkiye'nin en önemli ulaşım kavşaklarından birisi olduğunu ifade ederek ister duble yol, ister otoyol, isterse demir yolu olsun ulaşım projelerinin çok geniş bir alanda etkisi bulunuyor. Öncelikle şehirlerimiz arasındaki seyahat süresi kısalıyor. Ulaşım her açıdan daha konforlu ve güvenli hale geliyor. Tatil ve bayram günlerinde yollarımız kan gölüne dönmüyor Emisyonu ve egzoz gazını azaltarak hava kirliliğinin önüne geçiyor. Akaryakıttan tasarruf ettirerek vatandaşın bütçesini koruyor. Vakitten kazandırarak insanımızın ailesine, işine, arkadaşlarına daha çok zaman ayırmasını sağlıyor. İller ve bölgeler arasında insan ve ürün hareketliliğini hızlandırıyor. Turizm sektörünün gelişmesinde çok önemli rol oynuyor. Şehrin cazibesini artırarak daha fazla yatırım çekmesine katkı yapıyor. Bunların haricinde ulaşım projelerimiz şehrimize, ülkemize ve milletimize geri doldurulamaz faydalar sağlıyor. Biz ulaşım yatırımlarına, Kılıçdaroğlu ve Avanisi gibi asla dar bir açıdan bakmıyoruz. Bu eserleri aynı zamanda ülkemizin, özellikle de gençlerimizin geleceğine yapılmış, çok değerli birer yatırım olarak görüyoruz. Bu durum sadece yol, köprü, limanı, hızlı tren hatları için değil, ülkemizin ilk elektrikli otomobili TOG için de geçerlidir, diye konuştu. Etnik kökeni, meşrebi, mezhebi, inancı ne olursan olsun kimseyi hor görmedik. Oktay, insanları etnik ve mezhep farklılıkları üzerinden bölmenin değil, 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi kucaklaştırmanın peşinde olduklarını söyleyerek, sizler şahitsiniz, bugüne kadar asla hemşehricilik yapmadık, bölgecilik, mezhepçilik yapmadık. Etnik kökeni, meşrebi, mezhebi, inancı ne olursa olsun kimseyi horhakir görmedik. Şu Aleviymiş, şu Sünniymiş, bunlar Türkmüş, berikiler Kürtmüş, Muhacirmiş, Arapmış, kesmiş demedik. Hep yaratılanı severiz yaratandan ötürü dedik. Hep gelin canlar bir olalım, beraber olalım, kardeş olalım dedik. İnşallah bundan sonra da yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Beş oy birilerinin bu milleti bölmesine, parçalamasına, kardeşi kardeşe düşman etmesine fırsat vermeyeceğiz. Türkiye'nin tekrar 90 doksantıların anarşi günlerine geri döndürülmesine müsaade etmeyeceğiz. Ve tüccarlarına karşı hep birlikte uyanık olacağız. Kifayetsiz muhteristlerin oyununa gelmeyeceğiz. Emperyalistlerin propagandalarına aldanmayacağız. Ayağ satan işportacı siyasetçilerin vaatlerine kanmayacağız. Oy kullanmaya giderken öfkeyle, kırgınlıkla, kızgınlıkla, sağduyuyla, basitle, evet. hareket edeceğiz. Hele hele kızıp yorganı yakanlardan asla olmayacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi lafa değil, işe ve icraata bakacağız dedi. DHA Anadolu Ajansı. Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama Cemil Çiçek Yozgatlılara seslendi. Bir hizmet heyecanını yaşıyoruz. Sonrasında gerçekleşen Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde Cemil Çiçek de konuştu. Yozgatlılara seslenen Cemil Çiçek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde. 1997 beri sizden şahsım için özel bir talebim olmadı. Hep iyiliğinizi düşündüm. Ama iki şeyin üzerinde durdum. Siz değerli hemşehrilerime hiçbir zaman yalan söylemedim. Sizin başınızı öne eğdirecek hiçbir yanlışım içerisinde olmadım. Size olan minnet ve şükran duygumu ifade etmek için buradayım. Şahsi bir talebim yok, söyleyeceklerimin hepsi sizin menfaatinizedir. Bugün bu meydanda bir hizmet heyecanını yaşıyoruz. Allah yapanlardan razı olsun. Bu yüksek hızlı tren dediğimiz hizmet, Avrupa'da bile çok az ülkede olan bir hizmet. Biz Türk irfanına sahip itikada düzgün bir toplum olarak bir geleneğimiz var, Allah'ın verdiğine şükrederiz, hizmeti getirenlere de teşekkür ederiz. Duanında teşekküründe makbul olanı filan yapılandır. Hemşehriler olarak 14 Mayıs'ta filan teşekkür etme noktasına gelmiş bulunuyoruz. Türkiye'de siyaset çoğu zaman inkar esasına dayalıdır. İşin önünü sonunu bilmeden ne yaptılar ki diye konuşanlar olabilir. En çok değişen illerden biri de Yozgat'tır. Cumhurbaşkanımıza destek verdiniz, bu da size hizmet olarak döndü. Baraj yapılmasaydı su sıkıntısı çekilecekti. Ulaştırma altyapısı bakımından Yozgat sayılı birkaç vilayetten birisi olacaktır. Yozgat'ta bir tek doktor vardı. Ama bugün ilçelerimizde hastaneler var, çok sayıda doktor var, şehir hastaneleri var, en modern imkanlar var. Bununla şunu söylemek istiyorum, bir vicdan muhasebesi yapmak gerekiyor. Her seçim bir muhasebedir. Ben unumu eledim, eleyimi astım. Sizden iyiliğinizi istemekten, iktidardan ve Cenab-ı Allah'tan iyiliğini istemekten başka bir derdim yok. Yozgatlı kıymet bilir, takdir bilir. Hepinize sağlık, afiyet diliyorum. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Ardından Yozgat'ta Binali Yıldırım da konuştu. Binali Yıldırım konuşmasında Yozgatlılara seslenerek şu ifadeleri kullandı. Hizmetin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir. Sorunlarımızı torunlarımıza bırakmadık, üstüne üstüne gittik, Ay Yıldızlı bayrağımızı yere indirmedik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, gönülleri birleştirdik. Ama dedik ki yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Gelelim işin özetine, seçim var. 14 Mayıs'ta seçimimiz var. Hazır mıyız? Bu seçim ne seçimi biliyor musunuz? İşgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir. Bu seçim PKK bölücü terör örgütünü, FETÖ terör örgütünü meşrulaştırmaya karşı milli ve yerli liderin seçimidir. Gece gündüz açıklama yapıyorlar, 14 Mayıs gelsin, herkes serbest kalacak, Cumhuriyeti değiştireceğiz, Türkiye'yi eyaletlere böleceğiz diye. Yozgat, yüzyıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bize emanet ettiği bu Cumhuriyeti terör örgütlerine pazarlayanlara fırsat vermeyeceksiniz değil mi? 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla Yozgat'tan seçmeye hazır mısınız? Yeni bir destan yazmaya var mısınız? İşte lider, işte kadrosu. Hepinize saygılar sunuyorum, hızlı trenimiz hayırlı olsun. Kale'nin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Fuat Oktay'da Yozgat'ta bir konuşma gerçekleştirdi. Oktay'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde. Cumhurbaşkanımız dinlik yoluna devam eder, meydan okumaya devam eder. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat'a aşık, Yozgat da ona aşık. Cumhurbaşkanımız özellikle iletmemi istediler, Mert insanların Şehri Yozgat'a sevgilerini ilettiler. Biliyorum hepiniz Cumhurbaşkanımızı bekliyordunuz bugün. Kendisi aşk ile çalışır, sadece bugün biraz dinlenmesi gerekti, daha coşkulu çalışabilmek için. Erdoğan'la durmak yok yola devam diyor muyuz Yozgat? Ülkemizin her karışıyla birlikte 21 yıldır Yozgat'ı da büyütmek, geliştirmek, kalkındırmak için gece gündüz çalıştık. Üniversiteden şehir hastanesine, millet bahçelerine sayısız hizmeti milletimize kazandırdık. Ülkemizin 81 vilayetini geliştirmeye çalışırken önümüze hep engel çıkardılar. Yapılan hizmetler Kılıçdaroğlu ve avanesinin anlaması mümkün değil, onların işi inkar. Masada birbirinin gözünü oymaya kalkanlar, iş ülke ve millet düşmanlarına gelince bonkör davranıyorlar. Bakkala ekmek almaya bile göndermeyeceğiniz birine ülkeyi emanet eder misiniz? Dükkanınızı 5 dakikalığına bile bırakamayacağınız birine ülkeyi emanet eder misiniz? Derslerinize yardım etse verdiği bilgilere şüpheyle bakacağınız birine geleceğinizi emanet eder misiniz? Kendi müessesenizde vasıfsız eleman olarak bile çalıştırmayacağınız birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misiniz? Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bölümümüz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Tok hakkındaki iddialar sosyal medyada gündem olmuştu. Bunlar fantazi ürün diyerek yalanladı Gürcan Karakaş Mayıs ayında. dedi. Yerli otomobil tok hakkına araçların ithal yalan getirildiği şeklindeki iddialar sosyal medyada gündem olmuştu. İddialar yalanlayan yan Tok'un CEO'su Gürcan Karakaş'tan çarpıcı bir yanıt geldi. Karakaş ayda Mayıs ayına yönelik TOK hedefini açıklayarak rakam verdi. TOK hakkındaki iddialar sosyal medyada gündem olmuştu. Bunlar fantezi ürünü diyerek yalanladı. Gürcan Karakaş Mayıs ayında 26 Nisan 2023-16.52 son güncelleme 26 Nisan 2023-17.12 Yerli otomobil TOK hakkında araçların İtalya'dan getirildiği şeklindeki iddialar sosyal medyada gündem olmuştu. İddiaları yalanlayan TOK CEO'su Gürcan Karakaş'tan çarpıcı bir yanıt geldi. Karakaş ayrıca Mayıs ayına yönelik TOK hedefini açıklayarak rakam verdi. Takip et. Yola çıktığı günden itibaren yoğun ilgiyle karşılanan yerli otomobil TOK'a ilişkin sosyal medyada dile getirilen bazı iddialar gündem oldu. Araçların İtalya'dan getirildiği öne sürülmüştü. toksiyosu Gürcan Karakaş, bunlar fantezi ürünü diyerek söz konusu iddiaları yalanladı. 300 bin üzerinde araç üretmişizdir diyen Karakaş, yıl sonuna kadar 28 bin araç üreteceklerini açıklayarak bu oldukça iddialı bir hedef diye konuştu. Mayıs'ta binin üzerinde araç. Gürcan Karakaş, toplum teslimat tarihlerine ve adedine ilişkin merak edilenleri cevapladı. Bloomberg HT'de canlı yayına katılan Karakaş, Mayıs ayında binin üzerinde aracın teslim edileceğini açıkladı. Karakaş, Mayıs ve Haziran ayında kalitemizden ödün vermeden üretimlerimizi artıracağız. Mayıs ayında binin üzerinde araç teslim etmeyi planlıyoruz, dedi. İtalya iddialarına yanıt, bunlar fantezi ürünü. TOK araçlarının İtalya'dan getirildiği yönünde sosyal medyadaki iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Karakaş, TOK yurt dışında alım yapmadı. Bunlar fantezi ürünü, bir anlam veremiyorum, diye konuştu. Seri üretim kapsamında ürettiğimiz araç sayısı 200'ü geçti. Şu ana kadar seri üretim kapsamında 200 gün üzerinde araç üretildiğini belirten Karakaş, geçen sene Mayıs sonunda deneme ve üretime başladık. Regülasyonlar gereği 92 adet testten geçmemiz lazım. Bu süreçte yüzlerce araç ürettik. 23 Mart'a kadar birçok araç üretip teste gönderdik, 300 gün üzerinde araç üretmişizdir. Biz kendimiz 26 tanesiyle test filosu içerisinde ülkemizde dolaşmakta, geri bildirim ve ölçümlerde kullanmıyoruz. Seri üretim kapsamında ürettiğimiz araç sayısı 200'ü geçti diye konuştu. Hedeflerini açıkladı, oldukça iddialı. Karakaş, yıl sonuna kadar 28 bin araç üreteceğiz. Bu oldukça iddialı bir hedef. Beklediğimizin üzerinde bir ilgi gördük. Sene sonuna kadar 28 bin akıllı cihazımızı teslim etmiş olacağız. Piyasada elektrikli araçlara bir dönüş var, bu bizi memnun ediyor diye konuştu. İlginizi çekebilir. Oktay'dan muhalefete sert sözler. Kılıçdaroğlu ve avanesi gibi. Enflasyon rakamları ile açıklanacak. Madde fiyat listesi yeniden. Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Bakan yanıktan açıklama. İHA. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Erdoğan ve AK Parti'nin son oy oranı kurtulmuş. Ve Turan peş peşi açıkladı. Açık ara önde ettiyiz. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken seçimde 18 gün kala AK Parti'den peş peşi anket sonuçlarıyla ilgili açıklama geldi. 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerden zafer ayr ayrılacaklarını belirten AK Partili Numan Kurtulmuş ve Bülent Turan partilerinin son oy oranı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı. Erdoğan ve AK Parti'nin son oy oranı Kurtulmuş ve Turan peş peşi açıkladı. Açık ara önde. 26 Nisan 2023 15.01 son güncelleme. 26 Nisan 2023 15.13 Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken seçimlere 18 gün kala AK Parti'den peş peşe anket sonuçlarıyla ilgili açıklama geldi. 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerden zaferle ayrılacaklarını belirten AK Partili Numan Kurtulmuş ve Bülent Turan partilerinin son oy oranını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı. Takip et. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 18 gün kala siyaset gündem her geçen dakika artıyor. Liderler mitinglerine hız verirken, neredeyse her gün yeni bir seçim anket sonucu paylaşılıyor. Sandığa gitmeye 3 haftadan daha az bir süre kalırken, AK Parti cephesinden son anket sonuçlarıyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi. AK Partili kurtulmuş, bütün anketlerde AK Parti açık ara önde. İstanbul Basın Buluşması'nda konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, bütün kamuoyu araştırmalarında AK Parti açık ara öndedir. Cumhur İttifakı'nın da parlamentoda çoğunluğu elde ettiğini görüyoruz, diye konuştu. Aday gösterilmeleri çok olumlu. 14 Mayıs'taki seçimlerin Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizen Kurtulmuş, bu seçim 1950 seçimi gibi bir seçimdir. Menderes, yeter söz milletindir demişti. Biz de sözde karar da milletindir, diyoruz. Bir kere daha milli iradenin bir kez daha tecelli etmesini milletimiz sağlayacaktır. Bakanlarımız partimize seçim sürecinde olumlu katkı sağlayacaklardır. Aday gösterilmeleri çok olumlu. Tek başına %49 üzerinde oy alabilmeyi başarmış bir siyasi hareketiz. Biz çok sayıda sahada var olmasını arzu ediyoruz, dedi. CNN Türk'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup başkanvekili Bülent Duran Turan'da benzer ifadeler kullandı. Dizle Canama'nın sorularını yanıtlayan Turan, partisinin anketlerdeki son oy oranını açıkladı. AK Parti'nin oyu %40'larda Erdoğan'ın %50'lerde. Turan, AK Parti'nin oyunun %40'larda Erdoğan'ın oyunun ise %50'lerde olduğunu söyledi. İlginizi çekebilir. Canlı yayında söz aldı, ilk kez açıklıyorum çıkışıyla gündem oldu. Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama. Millet İttifakı'ndan Afyonkarahisar mitingi. İlginç anlar. Milletvekili adayı o yeri şaşırınca. İyi Partililer Kılıçdaroğlu'na oy vermez. İyi Parti'nin oy kaybettiğinin altını çizen Turan, İyi Partili Kılıçdaroğlu'na oy vermez. İyi Parti'nin geçen seçimlerde aldığı oyun çok daha azını alacağını iddia ediyorum. CHP'nin içinde kendi kavgaları varken bu tarafta çok uyumlu bir Cumhur ittifakı var, diye konuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler. Beni en çok üzen olay diyerek açıkladı. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz efendim. 40 yıl sonra bir ilk yaşandı. ABD Güney Kore'ye nükleer balistik denizaltı yollamaya hazırlanıyor. ABD'nin Kuzey Kore'nin artan nükleer tehdidine karşı hamle geldi. ABD'nin Güney Kore'ye 40 yıl sonra ilk kez nükleer balistik denizaltı yollamaya hazırlandığı ifade edildi. Esma ABD Başkanı Joe Biden ve Güney Kore Devlet Başkanı Yong Song Yol ile Beyaz Sarı yapacağı görüşmenin ardından yapılacağı aktarıldır. Kürt yıl sonra bir Amerika Birleşik Devletleri Güney Kore'ye nükleer balistik denizaltı yollamaya hazırlanıyor. 26 Nisan 2023 1751 son güncelleme 26 Nisan 2023 1751. Amerika Birleşik Devletleri'nden Kuzey Kore'nin artan nükleer tehditlerine karşı hamle geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kore'ye 40 yıl sonra ilk kez nükleer balistik denizaltı yollamaya hazırlandığı ifade edildi. Resmi açıklamanın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Güney Kore Devlet Başkanı Suk Yeol ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmenin ardından yapılacağı aktarıldı. Takip et. Amerika Birleşik Devletleri ile Güney Kore, Kuzey Kore'nin artan nükleer tehditlerine karşı yeni adımlar atacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yönetimine yakın kaynaklar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Kore'nin artan nükleer tehditlerine karşı Güney Kore'ye 40 yıl sonra ilk kez nükleer balistik denizaltı yollamaya hazırlandığı ifade ederek, resmi açıklamanın Biden ve Güney Kore Devlet Başkanı Suk Yeol ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmenin ardından yapılacağını aktardı. Kaynaklar ayrıca, Biden ve Yo'nun askeri eğitim, bilgi paylaşımı gibi konularda işbirliğini artıracak, Washington Deklarasyonu ne imza atacağını ifade etti. Biden ve First Lady Dilbiden'ın Yon ve eşi Kim Keon Hey Onur'una akşam yemeği vereceği aktarıldı. İlhan. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor diye haberimize geçiyoruz. Alev alan Rus MiG-31 savaş uçağı böyle düştü. Rusya'nın Murmansk bölgesinde MiG-31 tipi savaş uçağı düştü. Havada Alev aldıktan sonra yere çakılan savaş uçağındaki iki pilot fırlatma koltuğunu kullanarak Paraşüt de kurtuldu. Uçağın düşeceğini de saniye saniye kaydedildi. Alev alan Rus MIG 31 savaş uçağı böyle düştü. 26 Nisan 2023-1938 son güncelleme 26 Nisan 2023-1944. Rusya'nın Murmansk bölgesinde MIG 31 tipi savaş uçağı düştü. Havada alev aldıktan sonra yere çakılan savaş uçağındaki iki pilot fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle kurtuldu. Uçağın düşüş anı da saniye saniye kaydedildi. Takip et. Rusça Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Murmansk bölgesindeki planlı eğitim uçuşu sırasında bir MiG-31 savaş uçağı düştü. Uçak insan bulunmayan bir yere düştü. Ki pilot kaza sırasında fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle kurtuldu. Araman kurtarma helikopterleri pilotları bulundukları noktadan alarak tahniye etti denildi. Uçağın neden düştüğü henüz bilinmezken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde savaş uçağının düşmeden önce alev aldığı görüldü. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haberde bürtemiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Ünlü televizyoncu Can Tanrıyer gözaltına alındı. Uçan kuş TV'nin sahibi Can Tanrıyer hakkında sosyal medyada yayınlandığı videolarda gündem olan Muhammed Yakut'a bilgi, belge, fotoğraf aktararak birlikte ha hareket ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatı üzerine ta Tanrı gözaltına alındığı öğrenildi. Ünlü televizyoncu Can Tanrı gözaltına alındı. 26 Nisan 2023 17.55 son güncelleme 26 Nisan 2023 20.06. Uçan Kuş TV'nin sahibi Can Tanrıyar hakkında sosyal medyada yayınladığı videolarla gündem olan Muhammed Yakut'a bilgi, belge, fotoğraf aktararak birlikte hareket ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatı üzerine Tanrıyar'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Takip et. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Muhammed Yakut'un sosyal medyadaki video paylaşımlarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda şüpheli Hüseyin Can Tanrıyar'ın Muhammed Yakut'a video paylaşımlarında kullanılmak üzere bilgi, belge, fotoğraf aktarımında bulunduğu, şüphelilerin video paylaşım süreci ve öncesinde birlikte hareket ettiklerine yönelik tespitler bulunduğu kaydedildi. Ayrıca şüpheli Tanrıyar'ın Muhammed Yakut ile birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde bir başka kişiye yönelik nitelikli yağmaya teşebbüs eyleminde bulunduğu iddia edildi. Bu tespitler sonrasında savcılığın talimatı üzerine Can Tanrıyar, Beşiktaş'taki evinden gözaltına alındı. D.H.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bölgelerimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Karamanmaraş'ta korkutan deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedildi. Son dakika haberine göre Karamanmaraş göküsünde saat 18.30'da sıralarına 4.3 büyüklü bir deprem meydana geldi. Sarsındığı çevre illerden de hissedildi. Son dakika. Kahramanmaraş'ta korkutan deprem. Çevre illerden de hissedildi. 26 Nisan 2023-18.37 son güncelleme 26 Nisan 2023-18.38 Son dakika haberi. Kahramanmaraş Göksu'nda saat 18.30 sıralarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Takip et. Son dakika AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üstü Kahramanmaraş Göksu'nu olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7,36 kilometre olarak belirtildi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. MHP'den ses. Ana haber bültenimiz devam ediyor. efendim. diğer haberimizde geçiyoruz. Gözler, gözler. Nesyan Ataköy'e çevrildi. Kadir Doğulu'nun yanındaki kadının serinci Ciğerci'mi hemen açıklama yaptı. Nesyan Ataköy'ü e evli olan Kadir Doğulu, kadınlarla yakalanmaya gündeme bomba gibi düştü. Kadir Doğulu'nun adının baş harfi S olan birine ev açtığı gündemdeyken yanındaki kişide senin Ciğerci'ye benzetildi. Ciğercine ise açıklama gecikmeliyiz. Gözler Neslihan Atagül'de. Kadir Doğulu'nun yanındaki kadın senin Ciğerci mi? Hemen açıklama yaptı. 26 Nisan 2023-14-11 son güncelleme 26 Nisan 2023-15-45 Neslihan Atagül ile evli olan Kadir Doğulu kadınlarla yakalanınca gündeme bomba gibi düştüm. Kadir Doğulu'nun adının baş harfi S olan birine ev açtığı gündemdeyken yanındaki kişi de Selin Ciğerci'ye benzetildi. Ciğerci'den ise açıklama gecikmedi. Takip et. 2016 yılında Neslihan Atagül ile dünya evine giren Kadir Doğulu'nun çeşmede bir mekanda başka bir kadınla samimi görüntüleri olay yarattı ünlü oyuncunun ayrı ev tuttuğu öne sürülen sevgilisinin de o gece yanında olduğu ve sevgilisine ev açtığı hatta İmam Nikah'ı da kıydığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Kadir Doğulu ile bir süredir ismi aşk dedikodularına karışan ve o gece oradaymış, sözleri sonrası oyuncunun yanındaki kadın Selin Ciğerci'ye benzetildi. Ciğerci ise hemen o fotoğrafı paylaşarak açıklama yaptı. Ciğerci evet benziyor ama değilim vallahi bak evden çıkmadım daha. Baş harf ise demişler DML'lerinde şov var. Yine suçsuzum dedi. Kadınlarla görüntülendi. Şoke eden iddia, ev açtı, iman nikahı bedası. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kadir, ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Günün videosunda bugün gün korkunç olay yaşanan her şey bir anda oldu. Saniye saniye böyle görüntülerdi. Bursa'da şeyler arası otobüs terminalinde ayakta kraker atıştırırken eceli gelen adamın son anları güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı. Korkunç bölüm böyle geldi. Saniye saniye görüntülendi. 26 Nisan 2023 1232 son güncelleme 26 Nisan 2023 1232 Bursa'da şehirler arası otobüs terminalinde ayakta kraker atıştırırken eceli gelen adamın son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Takip et. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde iddiaya göre 55 yaşındaki Cihan isimli bir kişi akşam saatlerinde şehirler arası otobüs terminalindeki bir bankonun önüne yaslanarak kraker yordu. Yaslandığı bankodan ayrılırken arkasına dönüp ağzına kraker atan adam bir anda yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık görevlileri kalbi duran Cihante, ye masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Ambulansa alınan adam bölgedeki en yakın hastaneye kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken 55 yaşındaki adamın fenalaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ceyhan'dan hayatını kaybeden Cihante, minevsiz olduğu ve otobüs terminalinde bankların üzerinde yatıp kalktığı öğrenildi. İha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor ve diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Bir cansızlığıyla pes delirtti. Deprem zeler için toplanan bütün malzemeler bakın nereden çıktı. Mulda'da yaşan, yaşanan olay duyanlar pes delirtti. Deprem zedelere yönelik dağıtım işi, işleri yapan 44 yaşındaki FET, toplanan malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak yerine evine götürür Ekiplerin dikkat etmesiyle kalan evine operasyon düzenlendi. Gördükleri manzara karşısında hareket düşünen ekipler, evde hijyen malzemesi, yorgan battaniye, el feneri, çorap, poyaj kağıdı ve ıslak mendil ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı. Vicdansızlığıyla test edildi. Depremzedeler için toplanan bütün malzemeler bakın nereden çıktı. 26 Nisan 2023-2056 son güncelleme, 26 Nisan 2023-2056. Muğla'da yaşanan olay duyanlara pes dedirtti. Depremzedelere yönelik dağıtım işleri yapan 44 yaşındaki F.T. toplanılan malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak yerine evine götürdü. Ekiplerin dikkat etmesiyle kadının evine operasyon düzenlendi. Gördükleri manzara karşısında hayrete düşen ekipler elde hijyen malzemesi, <gülüyor> yorgan, battaniye, el feneri, çorap, tuvalet kağıdı ve ıslak mendil ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı. Takip et. Mola'nın Minas ilçesinde depremzedelere yönelik yardım toplama ve dağıtım işlerinde görevli FETE, 44 isimli kadın, toplanan malzemeleri evine götürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. Evden çıkan malzemeler hayrete düşürdü. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milas Belediyesi Sosyal Hizmet Biriminde depremzedelere yönelik yardım toplama ve dağıtım işlerinde görevli bir kişinin, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gereken yaşamsal malzemeleri evine götürdüğü bilgisine ulaştı. PT'nin evinde yapılan aramada depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanan çok sayıda hijyen malzemesi, yorgan, battaniye, el feneri, çorap, tuvalet kağıdı ve ıslak mendil gibi ürünler ele geçirildi. Polis tarafından hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alınan FETE'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. DHA Ana sayfaya dönmek için tıklayın. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbul için önemli uyarı geldi. Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbulluları ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı ve uyarıda bulundu. Meteorolojik Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre bu gece saatlerinden perşembe gecesine kadar İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirten Bariyerli Kaya tedbiri olmaya uyarısı yaptı. Son dakika Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbul için önemli uyarı. Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. 26 Nisan 2023-17-20 son güncelleme 26 Nisan 2023 17:30 Son dakika haberi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbulluları ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı ve uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre bu gece saatlerinden perşembe gecesine kadar İstanbul'da kuvvetli sağnak yağış beklendiğini belirten Vali Yerlikaya tedbirli olma uyarısı yaptı. Takip et. Son dakika haberi İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul Valisi, Ali Yerlikaya'dan da İstanbullular için önemli bir uyarı geldi. Kuvvetli sağnak yağış uyarısı yapan Vali Yerlikaya, tedbir çağrısında bulundu. Vali Yerlikaya paylaşımında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinden, perşembe gecesine kadar elimizde kuvvetli sağnak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. MHP'den ses... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Görenler şok oldu. Paket, paket, paket, koli, koli ormanı dökmüşler değerli izleyenler. Bu alanın milas çesine ormanlık alanın kimliği bir kişi ve kişilerce paketler halde tam ve parçalanmış tavuk döküldü. Vatandaşa gördükleri manzar karşısında şok oldu. İlçe tarım ve orman Müdürlüğü ekipleri tarafından konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Görenler şok iyi oldu. Paket paket, koli koli ormana dökmüşler. 26 Nisan 2023-17-26 son güncelleme, 26 Nisan 2023-17-26. Milas ilçesinde ormanlık alana kimliği belirsiz kişi veya kişilerce paketler halinde tam ve parçalanmış tavuk döküldü. Vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Takip et. Milas, yatan karayolu Boğayokuşu mevkiinde mola veren vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şoke oldular. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ormanlık alana bırakıldığı tahmin edilen paketli bütün ve parça tavuklar, hem hayvanseverlerin hem de çevrecilerin tepkisine neden oldu. Sokak hayvanlarına yapılan haksızlık atılan tavukların milas geçici hayvan barınağındaki sokak hayvanları için yetkililere teslim edilebileceğini belirten hayvanseverler, bu yapılan doğaya saldırı, sokak hayvanlarına yapılan haksızlıktır. Çok mu zordu bunları sokaktaki canlara ulaştırmak? Doğayı bu şekilde katletmek neyin nesi? Bu olayı gerçekleştirenlerin kısa sürede tespit edilmesini bekliyoruz, dediler. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından konuyla ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber böltemiz devam ediyor ve diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Yangın sonrası Manavgat ayağa kalktı afet köyleri yeniden inşa edildi. 21 Temmuz 2021'de tarihin en büyük yangınlarından biri olarak kabul edilen yangın afetiyle sarsan Manavgat yeniden ayağa kalktı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 210 milyon liralık destekle altyapı üst yapı çalışmaları gerçekleştirildi. Görevsel mimariye uygun olarak yapılan tek katlı çift katlı evler vatandaşlar teslim edildi. yangın sonrası Manavgat'a kalktı. Afet köyleri yeniden inşa edildi. 26 Nisan 2023-644 son güncelleme 26 Nisan 2023-919 21 Temmuz 2021'de tarihin en büyük yangınlarından biri olarak kabul edilen yangın afetiyle sarsılan malkat yeniden aya kalktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 210 milyon liralık destekle altyapıcısı yapı çalışmaları gerçekleşti. Yöresel mimariye uygun olarak yapılan tek katlı, çift katlı evler vatandaşlara teslim edildi. Takip et. Evet, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde vatandaşın yarasını hızlıca sarmak ve hayatı normale çevirmek adına yeni konut ve iş yerleri bir yıl içerisinde inşa edilerek teslim ediliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bakanlığımız koordinesinde yapılan afet çalışmalarıyla 2020 yılı ve 2022 yılları arasında ülke çapında yaşanılan afetlerin etkilerini gidermek amacıyla Antalya, Mula, İzmir, Kastamonu, Sinop, Rize, Adıyaman, Giresun, Elazığ ve Malatya'da ihtiyaç duyulan konut. Ticari yapı ve diğer yapılar hızla inşa edilerek vatandaşlara teslimleri gerçekleştirildi ve afetin etkileri ortadan kaldırıldı. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte Elazığ ve Malatya'da toplam 33.821 adet konutun inşası tamamlandı. İzmir'deki 5061 konut ve ticari bağımsız birimin inşaatından 4604 adet konutun yapımı tamamlandı. 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen Düzce depremi sonrası 213 adet birimin üretilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kastamonu ve Sinop'ta 1265, Rize'de ise 400 konutun inşaat çalışmaları etaplar dahilinde tamamlanıyor. Bu çerçevede Kastamonu Bozkurt ilçesinde üretilen konutlar hak sahiplerine teslim sürecine başlanıldı. 2021 yılı yaz aylarında Antalya ve Muğla yandımları sonrasında toplam 1450 konut ve 730 ahır inşa edildi. Bakanlığımız eliyle afet bölgelerinde yapılan 45 bin konut, iş yeri, köy yeri ve ahırlar tüm sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildi bakanlığımızca yapı devam eden tüm afet konutları 2023'te teslim edilecek manavgatta tarihin en büyük yangınlarından biri olarak kabul edilen afet 28 Temmuz 2021 Çarşamba saat 1200 sularında başladı Şehir, şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığı 257 kişilik ekip ve mobil laboratuvarlarla teknolojinin tüm imkanlarıyla hasar tespit çalışmaları hızlıca tamamlandı Bakanlık tarafından ilk etapta 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yapıldı Vatandaşlar güvenli yerlere taşınması sağlanırken bir yandan da yeni köyün inşası için çalışmalar sürdürüldü. Yeni evlerin yöresel mimariye uygun bir şekilde planlaması yapıldı. İhale sürecinin kısa sürede tamamlanmasının ardından köy evlerinin yapılmasına başlandı. 210 milyon liralık destekli İller Bankası altyapı-cüs yapı çalışmalarını gerçekleştirdi. İçme suyu hatları çekildi, elektrik direkleri yenilendi. Bir yıl içinde bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 2 artı 1, 3 artı 1 yöresel mimariye uygun 148 adet tek katlı, 762 adet çift katlı olmak üzere 910 köy evinin inşası başlandı ve 550'si teslim edildi. Mayıs ayının sonuna kadar tüm köy evleri sahiplerine teslim edilecektir. Bakanlıkça hak sahibi olarak konut talep eden vatandaşlara, ihaleleri tamamlanan ve Toki eviyle yapımı devam eden 910 konuttan, Manavgat'ta 486 konut ve 1 adet köy konağı, Akseki ilçesinde 64 adet konut, 1 adet köy konağı ile 1 adet çadırvan olmak üzere toplam 550 konut 2 adet köy konağı, 1 adet çadırvan ve çocuk oyun alanları spor sahaları gibi sosyal yaşam alanları ile yapılmıştır. Bu alanlarla birlikte sosyal konut kapsamında 222 konut, bir millet bahçesi tamamlanarak teslimleri yapılmıştır. Ülkemize son bir yılda 2 milyonu aşkın yeni, sağlam ve güvenli konut kazandırılarak yapı stoku güçlendirilmiş olacak. Çevre, Şehir, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca asrın felaketi olarak değerlendirilen Kahramanmaraş merkezli Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle yaklaşık 14 milyon insanın etkilediği bölgelerde yaralar sarılmaya devam ediyor. Bakanlık olarak deprem ülkesi olan Türkiye'de kentsel dönüşümü siyaset üstü bir mesele olarak görüyor ve sahada 250 bin konutun kentsel dönüşüm sürecini filan devam ettiriyoruz. İlk evin, ilk iş yerim projesi kapsamında 250 bin sosyal sosyal konut ve 1 milyon konut amaçlı arsanın yapımına devam ediliyor. Kahramanmaraş, Pazarcık ilçesi merkezli depremlerin ardından yapılan hasar tespitler sonucunda köy evleriyle birlikte 650 bine aşkın konutun yapımı ile birlikte son bir yıl içerisinde ülkemize 2 milyonu aşkın yeni, sağlam ve güvenli konut kazandırılarak yapı stoku güçlendirilmiş olacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Başladı. 750 bin lirasını devlet verecek. Altın yatırımcıları dikkat. Yeni rekor için kritik uyarı 1500 Türk lirası işte 25 Nisan 2023'ten. Ger Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Ankara Belediyesi'nde bırakırım alaylıktan da dedi. Şartını açıkladı. Yani iddialarına Mansur Yavaş'tan çok çarpıcı yanıt geldi. Son dakika ABN ve İYİ Parti'de Meral Akşener'e Sinan Ateş'in ayeti üzerinden tepkisini de getirirken namus sözü olsun 15 Mayıs'tan itibaren Sinan Ateş'in katillerinden hesap sorulacak dedi. Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan da terör konusunda sert sözlerle yüklendi. Aynı mitingde Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş'ı Ankara, Ankara Belediyesi'ne bırakırım adaylıktan da çekilirim sözleri dikkatçiler. Son dakika Ankara Belediyesi'ni de bırakırım adaylıktan da çekilirim dedi, şartını açıkladı. Diyanet iddialarına Mansur Yavaş'tan çok çarpıcı yanıt. 26 Nisan 2023-15-20 son güncelleme, 26 Nisan 2023-17-00. Son dakika haberi, İyi Parti lideri Meral Akşener Sinan Ateş cinayeti üzerinden tepkisini dile getirirken, namus sözü olsun, 15 Mayıs'tan itibaren Sinan Ateş'in katillerinden hesap sorulacak dedi. Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da terör konusunda sert sözlerle yüklendi. Aynı mitingde Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş'ın Ankara Belediyesi'ni de bırakırım, adaylıktan da çekilirim sözleri dikkat çekti. Takip et. Son dakika haberi, Meral Akşener Kayseri'de düzenlenen mitinge ABB Başkanı Mansur Yavaş ile katıldı. Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın iktidar olması durumunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılacağı söyleminin iktiri olduğunu söylerken, Diyanet'in kapatılacağını altı liderden biri söylediyse söz veriyorum Ankara Belediyesi'ni de bırakıyorum adaylıktan da çekiliyorum diye konuştu. Akşener ise kendisine PKK'lı ve faili meçhulcu şeklinde eleştiriler geldiğini ifade ederken ulan karar verin artık. Ben hangisiyim dedi. Yavaş söz veriyorum diyerek açıkladı, belediyeyi de bırakırım adaylıktan. Mitingde ilk konuşmayı gerçekleştiren Yavaş, Diyanet'in kapatılacağı yönündeki söylenlere ilişkin şöyle konuştu. Koltuğu bırakmak istemiyorlar, bütün mesele burada. İftiranın birisi şu, Diyanet'i kapatacaklarmış. Burada söylüyorum, Diyanet'in kapatılacağını 6 liderden biri söylediyse, söz veriyorum Ankara Belediyesi'ni de bırakıyorum, adaylıktan da çekiliyorum. Bunu nerede söylüyorlar? Cami bahçesinde. İyi bir Müslümanın ağzından baldanlar. Bugün 7 milyar insan var. Allah hepsini ayrı ayrı yaratmış. Herkes herhangi bir görüşe sahip olabilir. Kimse kınanamaz. Herkes tercihini yapacak. 2019 yılında aday olduğunuzda yine aynı şeylerle karşılaştık. Bülent Arınç Ankara'yı parsel parsel sattı demedi mi? Çocukların altında spor arabalar, televizyon kanalları. Bunlar hepsi rantları için. Burayı yönetemez dediler. Şimdi de bunlar iş başına gelirse üç koyunu gidemezler diyorlar. Ankara'da 5 katrilyon eski dönemin borcunu ödedik. Bir televizyon programında spiker bu paraları nereden buluyorsunuz dedi. Çalmazsan para bulmuyor. Diyarbakır'da faili meçhulcuyum, Kayseri'de PKK'lıyım, karar verin artık. Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp bizleri görmekten bahsediyor. Yahu biz düşman mıyız? Sen kimi gömüyorsun? Sen kendine gel. 55 bin kayıtlı işsiz var. Onun için bu meydanlara gelip PKK konuşuyorlar. Meral Akşener PKK'lı diyorlar. Allah Allah Allah. Kayseri'de PKK'lıyım, Diyarbakır'da faili meçhulcuyum. Ulan karar verin artık. Ben hangisiyim? Namus sözü olsun, katillerinden hesap sorulacak. Sinan Ateş katledildi ve katilleri görmezden gelindi. Onun için çenkilip iftira atıyorlar. Gereste gibi adamlarsınız, gencecik bir akademisyenin katilini görmezden geldiniz. 14 Mayıs akşamı helal oylarınızda iyi Parti birinci çıkacak, Sayın Kılıçdaroğlu Tuzgur olacak ve 15 Mayıs'tan itibaren namus sözü, yemin olsun ki Sinan Ateş'in katillerinden hesap sorulacak. Bir ay içinde 100 bin öğretmeni tayin edeceğiz. Staj mağdurlarının mağduriyetini gidereceğiz. Dinozorcu kardeş vardı. Pardon veliboncu. Maçları 25 bin lirayı buldu diyerek açıkladı. Atama Ana haber <gülüyor> devam ediyor efendim. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kadınlarla sarmaş dolaşı görüntülenmişti. Kadir Doğuldan ihanet ve İmamlikaya iddiasına bomba yanık geldi. Neslihan Atakülle'ye mutlu bir beraberlik yaşayan Kadir Doğuldan bir eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntüle sosyal medyanın gündemine düştü. 10 yıldır beraber 7 yıldır da evli olan ikiliden açıklama beklerken, Kadir Doğulu iddialara son noktayı koydu. Kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenmişti. izleyenler, bu haberimizle birlikte tarikhaber.com ana haber bültenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sevgili tarikhaber.com'a bekleriz. Sevgili <gülüyor> yer alan <gülüyor> eklemlere tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar, ders açık. <gülüyor>